Merhabalar, bu yıl Bastak Laboratuvar Hizmetleri olarak yetkili sınıflandırıcı eğitim ve yıl sonu değerlendirme toplantısının ikincisini Antalya'da yapmış bulunmaktayız bugün itibariyle. Toplantımız bitecek. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 41 şubemizden 43 çalışanımız bu toplantıya katıldı. Doktor Zeliha Yıldırım Hanım akreditasyon konusunda şirketimiz mali müşaviri Şeyda Hanım ise personelin özlük hakları ve diğer mali konularda ilgili bilgilendirme yaptı. Bizim açımızdan çok başarılı, samimi, güzel bir program oldu. Önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde bir gelenek halinde bu programımızı devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da e, buluşmak dileğiyle diyoruz.